ama Razıyım ben gelmeye maşuk ama çok geç düştü ateşi yanınsa solum bunu öğrenmeli olurdu sonum Wo of of of of of of, of, of, of, of. Sana konuşuyorum ben doğru sanırım üstüne güneş haruku yorum karşında bazen öylece yüzüme gülerken ben zaten başın başında bir problemi korkarım seni korumalıyım kendimden alemin kıran eller öyle tokalaşırken alamam seni bu alev ateşcem beri içine. Önce geri ki yoruldu bunu söndürmem Söndürme. Olamadım ben yüzü Uzatım ellerimi sana geçmez iki niç aklımdan Belinde kırmızı kurdele bağlı bir kısrak Heylül'ün hediyesi hediyesiydi bana Ey yüce tanrım koru onu bende Eğer hak ediyorsam yalvarırım onu bana ver Başında papatyalardan bir tacile Düştü hayatımın ortasına bu güzelliği tanrım Ol, ol bende, evrak okay, ediyorsam da okay, varırım onu bana ver Başımda papatalardan bir tacile, düştü hayatımın ortasında bu gün Demiyorum olmak aşık, razıyım ben olmaya maşuk ama çok geç Düştü ateşi yanında solum, bunu öğrenmemeli olurdu sorun bu. Oh, oh, oh. Eylülüm seni ise parlak bir yıldızın ışığı Etrafında dönmeye de ben razıydım Ama atlatmam gereken var bir kuraklık Neredeydim bu çöl içinde bu ne zaman Kaybolmuşken ben bu vahada Etrafımda seraplar Bu sebepten du beni gölün Demiyorum olma karşı Razıyım ben almaya maşuk Ama çok geç düştü Ateş yanında sol Bunu öğrenmek olurdu sorun